Merhabalar. 12 Kasım 2019 günü bir dolunay gerçekleşiyor. Türkiye saatiyle 16.35'te Boğa burcunun 19 derecesinde. Şimdi bu videoda sizlere bu dolunayın etkilerinden bahsedeceğim. Nasıl bir dolunay olduğundan ve tek tek burçlara ilişkin yorumlarından bahsedeceğim. Eğer yükselen burcunuzu biliyorsanız yükselen burcunuza göre dinlemenizi tavsiye ederim. Yükselen burcunu bilmeyenler Ay burcuna göre dinleyebilirler veya Güneş burcunuzda baz alabilirsiniz. Ama öncelikli olarak yükselen ve Ay burcunuzu baz almanızı tavsiye ediyorum. Videoya geçmeden önce e, paylaştığım içeriklerden haberdar olmak adına e, kanalıma abone olur ve bildirimleri açarsanız güncel astrolojik e, gündemi takip etmiş olursunuz. Danışmanlık almak isteyenler de instagramdan Astroloji hesabımı takip edip buradan bana ulaşabilirler. E, oradan da DM yoluyla ulaşanlara cevap vermeye çalışıyorum. Evet şimdi gelelim Dolunay bizlere neler getirecek e, kasım ayı gündemi. Bu dolunay ile beraber şekilleniyor olacak. Dolunay haritasına baktığım zaman e, öncelikli olarak bu dolunaya Merkürün, Retro Merkürün karşıtlık yaptığını görüyorum. Retro Merkürün ile beraber özellikle iletişim problemlerinin hat safhada olacağı. Özellikle sahip olmak, parasal konular, kaynaklarla alakalı, ortaklaşa sorumluluklarla alakalı bir takım yanlış anlaşılmaların, bir takım aksaklıkların olma ihtimalini olduğu gözlemlerine dolayısıyla dolunay sırasında özellikle yanlış anlaşılmalardan dolayı, karşılıklı iletişim problemlerinden dolayı gerilimler yaşanabilir. Bunun yanı sıra Parasal konularla alakalı girişeceğiniz işlerde e, tam olarak e, şartlar net olmayabilir, anlaşmaların üstü kapalı olabilir ve ortaklaşa sorumluluklar ve paylaşımlar noktasında gerilmeler ortaya çıkabilir gibi gözüküyor. Bu noktada özellikle Merkür'ün temsil etmiş olduğu konularda, iletişim konularında tarafların birbirlerinden gizli saklı herhangi bir iş yürütmemesi, herhangi bir gizli kapaklı işe bulaşmaması gerekir. Aksi takdirde bunlar ortaya çıkacaktır ve özellikle paylaşımlarda kopmalar ve sıkıntıları beraberinde getirecektir arkadaşlar. Dolunay haritasına baktığım zaman 1 ve 7 aksında görüyorum bu karşıtlığı. Dolayısıyla özellikle bireysel çıkarlarımız ve ortaklaşa çıkarlar daha çok ortaklık ve evlilik üzerindeki gündemlerden yola çıkarak hareket edeceğini düşünüyorum sorunların. Dolayısıyla buradan bilhassa ortaklı iş yürütenler Dolunay'da bir takım parasal mevzulardan veya yanlış anlaşamalardan dolayı sıkıntılar yaşayabilir veya evli çiftlerin hayatında da iletişim problemleri tartışmalar hat safhada olabilir süreç içerisinde. Ancak şöyle bir durum var Dolunay anında Dolunay'ın aynı zamanda Oğlak Burcu'ndaki Satürn ve Plütoya iyicil etkileri destekleyici etkileri de gerçekleşecek. Bu da e, haritada aslında 9. ve 10. evi etkiliyor. Demek oluyor ki bu dolunayla beraber her ne kadar duygularımız, mantığımız ve iletişim problemleri gibi sorunlarla uğraşmak durumunda kalsak da hayatımızda daha kalıcı değerler oluşturabileceğiz, daha kalıcı başlangıçlar yapabileceğiz. Özellikle kariyer hayatımızı dönüştürecek, kariyer hayatımızı resetleyecek ve sil baştan başlamamızı sağlayacak önemli fırsatlarla karşılaştırabilecek bizlere. Bu nedenle... Bu dolunayla beraber alacağımız e, kararlarla beraber vizyonumuzu genişleyecek. Hayatımıza geleceğimize yönelik köklü ve kalıcı değişimler yapmak adına e, aslında e, güçlü kişilerden destekler alabileceğiz, destekler görebileceğiz arkadaşlar. Şimdi e, dolunayın aynı zamanda Neptün'le ve e, Neptün'ün de aynı zamanda Satürn'le güzel bir etkileşimi var. Gökyüzünde aslında güzel destekleyici açılar var Dolunay anında. Her ne kadar retro merkürün bir takım yanlış anlaşılmalara sebebiyet verme durumu olsa da Neptün'e yapacağı açıda özellikle hayallerimizi gerçekleştirme noktasında bir şeyi sonlandırmak ve yeni bir şeye başlamakla alakalı bir olguyu ortaya çıkarıyor. Burada özellikle geçmişle alakalı, geçmişten beri içimizde okute kalan, bir türlü gerçekleştiremediğimiz ve ütopya olarak görüyoruz. Gördüğümüz hayallerimizi gerçekleştirme konusunda bizi destekleyen güçlü kişiler geleceğimizi ışık tutan güçlü kişiler bu dolmayla beraber vazgeçtiğimiz şeylerin daha büyüğünü ve daha kalıcısını e, elde edebileceğimiz fırsatları da beraberinde getiriyor aslında. Bu dolunay bir dolunaydan ziyade yeni ay gibi arkadaşlar. Bir şeyler sonlanıyor. Evet bir takım problemler yaşıyoruz ve gerilimler yaşıyoruz. Çelişkiler içerisinde kalıyoruz. Evet ama aynı zamanda öyle köklü başlangıçlar ve öyle hayalini kurduğumuz, hayalinde yaşadığımız konularla alakalı başlangıçlar yapmak üzere bu sonlandırmaları yaşıyoruz ki gerçekten ben... Daha fresh enerjilerin olduğu ve Kasım ortası itibariyle yeni bir döngü içerisine girdiğimizi düşünmekteyim. Dolayısıyla aslında burada Satürn ve Plüto bizi destek atacak. Neptün hayallerimizi gerçekleştirme noktasında bizleri teşvik ediyor olacak arkadaşlar. Ve dediğim gibi sadece şartlar ve iletişim konusunda bir takım aksaklıklar ve problemler yaşama ihtimali vardır. Bunlar da artık işin tuzu biberi diyelim. Evet Dolunay. Ee, tabii ki ay ile güneşin karşı karşıya olduğu ve dolayısıyla duygular ve mantık arasında çelişkilerin e, olduğu e, gökyüzü olaylarıdır. Merkür'ün doğrudan tesiri var bu dolunaya dediğim gibi çünkü güneşle kavuşum durumunda akrep burcunda. E, bu da özellikle gizli işlerin e, ikili ilişkilerde, samimi ilişkilerde, ortaklıklarda ve evliliklerde, gizli ilişkilerde pardon gizli durumların bu, bu tarz samimi ilişkilerde ortaya çıkabilme ihtimalini beraberinde getiriyor arkadaşlar dolayısıyla eğer partnerinizden bir şeyler saklıyorsanız veya ortağınızdan bu dolunayla beraber açığa çıkabilir ve akabinde kopmalar kalıcı başlangıçlar gelecek adına yeni kararlarda dolunay akabinde hayatımıza gelebilir bunlar bizi farklı bir vizyona taşıyacak farklı bir adıma taşıyacak aslında da dolunay anında sıkıntılı ve gergin gibi gözükse de hemen akabinde çok hızlı reset atıp hızlı yükselişe geçeceğimiz bir etkileşim beraberinde getirecek. Ben bu dolunayı oldukça olumlu ve pozitif buluyorum arkadaşlar. Umarım sonlanmalar daha iyi başlangıçlar için gerçekleşiyor olacaktır. Kafamızda bitirdiğimiz bazı e, duygusal sonlanmalar hayatımızda daha radikal ve güçlü değişimlere e, neden olacağı benziyor diyelim. Evet donlayın etkileri bu şekildeydi. Şimdi bakalım burçlara ne gibi etkiler getiriyor. Hemen koç burcuyla başlıyoruz. Merhaba sevgili koçlar. Büyük selam burcu koç olanlar. 12 Kasım'da burcunda gerçekleşecek olan Dolunay siz sevgili koç burçlarına ne gibi etkiler getirecek bunlardan bahsedeceğim sizlere. Sevgili e, koçlar öncelikle bu Dolunay ile beraber parasal mevzuların e, oldukça gündeminizde olduğunu belirtmek isterim. Ortaklaşa gelirler, sorumluluklar, borçlar, bütçe dengeleri ve kendi kazançlarınız arasındaki çelişkiler sizi e, bazı kararlar almaya teşvik edebilir. E, bu kararları alırken e, bir taraftan destekleneceksiniz ve gelirlerinizle alakalı bir sonlanmaya giderken aslında bir taraftan da e Kendinizi garantiye alacaksınız diyebilirim. Belki yeni bir işe gireceksiniz. Belki işiniz sonlanacak. Belki ortaklaşa bir işe gireceksiniz. Veya bir borcunuzu tamamlayıp kapatacaksınız. Aslında e, olan çelişki, olan zor durum sizi yeni bir şeyler yapmaya teşvik edecek gibi gözüküyor. E, akabinde gelişecek pozitif destekleyici etkilerle beraber maddi gelirlerinizin de aslında nispeten arttığını fark edeceksiniz. Umarım güzel bir dolunay geçirirsiniz. Hoşçakalın. Merhaba sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar. Sevgili boğalar burcunuzda gerçekleşecek olan dolunay sizlere ne gibi etkiler getirecek? Hemen buna bakalım. Bu dolunayla beraber özellikle bireysel hedefleriniz, istekleriniz, fedakarlıklarınız ve ortaklaşa işler ve partner evlilik hayatıyla ilgili gündemler ortaya çıkacak. Bu süreçte özellikle Partnerinizin sizden bir takım şeyler sakladığını öğrenebilirsiniz. Bazı düşmanlıklarla karşılaşabilirsiniz. Bunlar sizi duygusal olarak yıpratacaktır ve zorlayacaktır. Ancak akabinde atacağınız adımlar kendi hayalleriniz ve kendi bireysellerinizi ortaya koyma noktasında harekete geçmeniz açısından oldukça teşvik edici olacaktır. Ve bu dolunay akabinde hayallerinizi gerçekleştirmek adına güzel başlangıçlar yapabileceksiniz. Ve bu noktada özellikle hayatınız dönüşmeye başlayacak sevgili bu. Doğalar olumlu anlamda her ne kadar olayı tetikleyen şey biraz olumsuz gibi gözükse de her şey şeffaf olacak ve siz doğru bir şekilde adımlar atmaya başlayacaksınız. Umarım güzel bir donluğa geçirirsiniz. Hoşçakalın. Merhaba sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar 12 Kasım tarihinde gerçekleşecek olan boğal burcu dolunayının sizlere etkileri ne şekilde olacak bunlara bakalım. 12. evinize gerçekleşecek bu dolunay dolayısıyla içsel anlamda yeni bir döneme başlayacağınızı söyleyebilirim. Özellikle günlük işleriniz, iş arkadaşlarınız, işlerindeki anlaşılmazlıklar, problemler ve belirsizlikler sizi gelerken bu dolunayla beraber ruhsal olarak çok güçlü bir şekilde ayağa kalkmanızı sağlayacak bir takım aksiliklerle karşı. Ve akabinde gerçekten içsel e, devriminizi yaşayacak ve e, büyüdüğünüzü, olgunlaştığınızı ve dış dünyayla alakalı olmak istediğiniz yerde olup olmadığınız noktasında e, bir sorgulama yapacaksınız. Belki bir sağlık problemi yaşayacaksınız. Belki işlerinde bir sorun yaşayacaksınız. Ve akabinde geri dönüşünüz oldukça muhteşem olacak arkadaşlar. E, umarım güzel bir şekilde değerlendirirsiniz bu süreci. Hoşçakalın. Merhaba sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar 12 Kasım 2019 tarihinde gerçekleşen burcu dolunayı siz sevgili yengeçlere nasıl etki edecek bunlardan bahsedeceğim. Evet dolunay 11. evinizde gerçekleşiyor. 11. evinizde dolunay gerçekleşirken tam karşısında 5. evde retro merkür bu dolunaya sert bir açı yapıyor. Burada özellikle çocukları olan bir yengeç burcuysanız çocuklarınızla yaşayacağınız bir takım problemler veya onların hayatında yaşanan sıkıntılar sizi biraz gelebilir. Birkaç gün boyunca keyifsiz ve mutsuz hissedebilirsiniz. Melankolik hissedebilirsiniz. Hayattan tat almadığınız düşünebilirsiniz. Ancak büyük resim görmeye çalışacaksınız. Büyük hedeflerinizin peşinden koşacaksınız. Sığ bir denizin etrafında dolanmayacaksınız. Artık okyanusa açılacaksınız. Bu yaşadığınız sıkıntılar akabinde farklı sosyal çevrelere girip farklı hayallerin peşinden koşarak daha güçlü bir şekilde dolunaydan çıkış yapacaksınız. Umarım güzel bir dolunay geçirirsiniz. Hoşçakalın. Merhaba sevgili aslanlar ve yükselen Burcu Aslan olanlar. 12 Kasım'da Boğa burcunda gerçekleşecek olan Dolunay sizin 10. evinizi etkiliyor olacak. Bu da kariyer hayatınızla ilgili önemli bir sonlanma ve karar evresine geldiğinizi göstermekte. Siz bunlar için bir karar verirken aslında bir taraftan aile içerisinde ailevi problemlerle uğraşmak durumunda kalabilirsiniz. Özellikle ebeveynlerle iletişimsizlikler, anlaşmazlıklar, belki ev taşıma, alımı satımı gibi konular gündemde ise bu alanlarda bir takım aksiliklerle yüz gerekebilir. Bunlar e, sizi biraz e, yoruyor olsa da kariyerinizle ilgili büyük bir sıçrama ve büyük bir çıkış yakalayacağınız bir dolunay olacaktır. Aile içerisindeki problemleri biraz daha e, tolere edebilirseniz eğer gerçekten gökyüzü tarafından destekleneceğiniz bu dolunayı güzel bir şekilde değerlendirebilirsiniz. Umarım güzel bir dolunay geçirirsiniz. Hoşçakalın. Merhaba sevgili başaklar ve yükselen burcu başak olanlar. 12 Kasım tarihinde gerçekleşecek olan Boğa dolunayı sizlere nasıl etkiler getirecek? Bunlardan bahsedeceğim sizlere. Evet, sevgili başaklar, bu dolunay sizin 9. yılınızda gerçekleşiyor olacak. Bu da demek oluyor ki uzak hedefler, yeni eğitimler, kendinizi geliştirmek ve yeni bir yaşam yolu noktasında hayatınıza bir reset atabilirsiniz. Belki yeni bir eğitime başlayacaksınız, belki yurt dışına taşınacaksınız, belki başka bir gündemleriniz var. Ancak bu e, olaylar gerçekleşirken yakın çevreniz, kardeşleriniz, yakınlarınız, kuzenlerinizle alakalı olarak dedikodu, durumunun fazlasıyla aktif olduğu ve yanlış anlaşılmaların çok sık ve net bir şekilde yaşandığı zorlayıcı durumlarla karşılaşabilirsiniz. Ne tarafa doğru yöneleceğinizi, zihninizin nereye kanalize edeceğinizi bilemeyebilirsiniz. Bu yüzden Evet, yakın çevre ilişkilerinde bir takım aksaklıklar meydana gelebilir. Özellikle trafikte de biraz dikkatli olmanızı tavsiye edeceğim. Ancak büyük resim görmeye çalıştığımız zaman uzak hedefleriniz, uzak hayalleriniz, kendinizi gerçekleştirmek adına atacağınız adımlar noktasında gökyüzü bu dolunayda sizi destekliyor olacak. Dolayısıyla eğer uzaklara gitmek, yeni bir eğitime başlamak, kendinizi geliştirmek anlamında hedefleriniz varsa mutlaka dolunayı değerlendirin derim. Umarım güzel bir dolunay geçirirsiniz. Hoşçakalın. Merhaba sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar. 12 Kasım tarihinde gerçekleşecek olan Boğa Burcu dolunayı siz sevgili terazi burçlarına ne gibi etkiler getirecek bunlardan bahsedeceğim bu videoda sizlere. Sevgili teraziler bu dolunay sizin 8. evinizde gerçekleşiyor. Dolayısıyla e, ortaklaşa gelirler, sorumluluklar, zor meseleler, ameliyatlar ve e, bunun yanı sıra ödeme ve bütçe dengesi arasında ödeme bir takım karar evresine geldiniz yani karar verme sürecine geldiğinizi söyleyebilirim bir takım olaylar akabinde. Burada özellikle yaşayacağınız sıkıntılar kendi kazançlarınızla alakalı bir takım aksaklıklar olabilir. Ödemelerinizi geç alabilirsiniz. Ancak beraberinde eski ödemelerin tekrar gündeme gelme durumu söz konusu olabilir. Burada kendinizi özgüvensiz ve yetersiz hissedeceğiniz durumlarla karşılaşabilirsiniz ancak ortaklaşa işlere girmek anlamında, ortaklaşa gelirler elde etmek anlamında gökyüzü sizi destekliyor olacak. Bu süreçte... E özellikle sorumluluk altına girmek açısından e, tereddüt etmeyin çünkü bu esnada e, hayallerinizi gerçekleştirmek için gökyüzü tarafından çok ciddi destekler alacaksınız umarım bu dolunayı güzel bir şekilde değerlendirirsiniz hoşçakalın merhaba sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar 12 Kasım tarihinde meydana gelecek olan dolunay siz sevgili akrep burçlarını nasıl etkileyecek bunlardan bahsedeceğim sizlere sevgili akrepler dolunay tam karşınızda 7. evinizde gerçekleşiyor dolayısıyla özellikle ikili ilişkiler anlamında e, sırların açığa çıkacağı bir dolunay olduğunu söyleyebilirim Eğer partnerinizden bu süreçte kendinizle ilgili saklamış olduğunuz bir takım sırlar varsa bu dolunayla beraber açığa çıkabilir ortaklaşa bir işle uğraşan akrep burcuysanız da e, gizli niyetlerin ortaya çıkacağı bir dolunay olduğunu belirtmek isterim bunun akabinde bu dolunayla beraber aslında e, yeni bir ortaklık, yeni bir e, ilişki veya ilişki formatı yaşamak adına gerçekten gökyüzü destekliyor olacak. Bu süreçte çok ciddi teklifler alabilirsiniz. İlişkisi olmayan akrepler evlilik teklifi, ilişki teklifi alabilir, ortaklık teklifi alabilir. Bu süreçte yeni gelen teklifler her ne kadar merkür retro olsa dahi değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten bu dolunay hem Neptün hem Satürn ve Plüta tarafından güzel ve destekleyici açılar alıyor Umarım dolunayı güzel bir şekilde değerlendirirsiniz. Hoşçakalın. Merhaba sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar. 12 Kasım 2019 Boğa burcu dolunayı siz sevgili yay burçlarını nasıl etkileyecek? Bunlardan bahsedeceğim sizlere. Sevgili yerler bu dolunay sizin 6. evinizde gerçekleşiyor. Dolayısıyla yeni bir rutine başlamak adına eski bir rutini sonlandırabilirsiniz. İş yerinizle ilişkinizi bitirebileceğiniz gibi iş yerinde görev paylaşımı veya sorumluluk paylaşımı gibi yeni gündemler ortaya çıkabilir. Sağlığınızla alakalı bir sürece girebilirsiniz. Belki bir tedaviyi sonlandırabilirsiniz. Yani günlük rutinlerinizle alakalı eski alışkanlıklarınızdan vazgeçeceğiniz yeni bir rutin sizi bekliyor olacaktır. Bu süreçte özellikle içsel anlamda e, bir takım şeyler yaşayacaksınız. Eski dostluklar, eski arkadaşlıklar, gizli meseleler tekrar tekrar karşınıza çıkabilir ancak özellikle e, yeni bir rutin oluşturmak anlamında yeni bir işe girmek sağlığınızla alakalı adım atmak anlamında oldukça destekleneceksiniz. Umarım donlayı güzel bir şekilde değerlendirirsiniz. Hoşçakalın. Merhaba sevgili Oğlaklar, yükselen burcu Oğlak olanlar 12 Kasım tarihinde Boğa burcunda gerçekleşecek olan dolunayın siz sevgili Oğlak burçlarına ne gibi etkileri olacak? Bunlardan bahsedeceğim. Sevgili oğlaklar bu dolunay sizin 5. evinizde gerçekleşiyor. Dolayısıyla hayatınıza heyecan katacak bir dolunay diyebilirim. Özellikle e, riskli bir projeniz varsa bununla alakalı sonlanmalar bir karar aşamasına gelebilirsiniz. Sanatsal bir faaliyetle ilgili yeni adımlar atmanız gerekebilir. Veya çocuklarınızla ilgili önemli bir karar evresine geçiş yapabilirsiniz. Siz bunları yaparken 11. evinizde bulunan e, Merkür ve Güneş e, biraz e, bu dolunaya... E, Zorlayacağı enerjiler gönderecek dolayısıyla arkadaş çevrenizle alakalı hayallerinizin gerçekleşmesiyle alakalı bir takım aksaklıklarla karşılaşabilir ve arkadaşlarınızla iletişim problemleri yaşayabilirsiniz. Ancak bireysel olarak gerçekleştireceğiniz ve çocuklarınızla ilgili atmak istediğiniz adımlarda gökyüzü tarafından destekleniyor olacaksınız. Özellikle doğru kişilerle tanışmak ve doğru kontakları bulmak her zamankinden daha kolay olacaktır. Kendinize güvenin. Başkalarının ne düşündüğünü ve başkalarının ne istediğini bu süreçte çok fazla önemsemeyin. Çünkü gerçekten güzel neticelere elde edebileceğiniz bir dolunay sizi bekliyor olacak. Umarım güzel bir şekilde değerlendirirsiniz. Hoşçakalın. Merhaba sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar 12 Kasım 2019 tarihinde boğa burcunda gerçekleşecek olan Dolunay siz sevgili kova burçlarına ne gibi etkiler getirecek bunlardan bahsediyor olacağım. Ee, sevgili kovalar bu Dolunay sizin 4. evinizde gerçekleşiyor. Dolayısıyla e, aile hayatınız, e, ebeveynlerle olan ilişkileriniz, taşınma, ev alma, satma, gayrimenkul ve yatırım işleriyle alakalı gündemleriniz hayli ön planda olacak. Belki taşınma kararı alabilirsiniz, belki bir yer değişikliği yaşayabilirsiniz, belki ebeveynlerinizle ilgili bir konu ve gündem sona ermiş olur. Bunlar yaşanırken bir yandan kariyerle alakalı patronlar ve üstlerle alakalı bir takım iletişim problemleri ve aksaklıklar yaşamanız söz konusu olabilir ancak özellikle yeni bir yatırım yapma Ev alma, taşınma gibi gündemler noktasında gökyüzü tarafından ciddi anlamda destekleniyor olacaksınız süreçte özellikle kariyerle ilgili problemleri bir kenara bırakıp halihazırda hazırda mevcut aileniz ve yeriniz mekanınızla ilgili sorunları çözmeye çalıştığınız takdirde güzel destekler güzel etkiler alabileceğiniz bir dolunay sizi bekliyor. Umarım güzel bir şekilde değerlendirirsiniz. Hoşçakalın. Merhaba sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar. 12 Kasım 2019 tarihinde burcunda gerçekleşen dolunay sizi nasıl etkiliyor buna bakacağız. Sevgili balıklar bu dolunay sizin 3 Üçüncü evinizde gerçekleşiyor olacak. Bu da demek oluyor ki yeni bir anlaşma, yeni bir sözleşme, yeni bir çevre değişikliği, yakın çevre ilişkilerinde yeni bir dönem ve bir karar evresi yaşayacaksınız. Bu süreçte özellikle karşınıza çok fazla fırsat ve teklif gelebilir. Bu alanda mevcut işinize sonlandırmak durumunda kalabilirsiniz. Yeni bir eğitime başlayabilirsiniz ve bir eğitimi sonlandırabilirsiniz. Ancak bu süreçte uzak gündemlerle, yani uzaklarla alakalı bir takım aksaklıklar yaşayabilirsiniz. Seyahat planlarınızda, eğitim planlarınızda bazı sıkıntılarla karşılaşabilirsiniz. Ancak yakın çevrenize yöneldiğiniz zaman doğru kişilerle tanışmak, doğru kişilerle anlaşmak noktasında bu donlar gerçekten sizi destekliyor olacak. Özellikle iletişimle ilgili bir iş yapmak isteyen veya bir projesi olan, öğretmen olan bir balık burcuysanız bu alanda çok güzel başarılara imza atabileceğiniz ve kalıcı istikrar getiren etkileşimlerle beraber Hayatınızı dönüştürebileceğiniz e, olaylarla karşılaşma ihtimaliniz, çevrelere girme ihtimaliniz oldukça yüksek. Umarım güzel bir şekilde değerlendirirsiniz. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar, e, Dolunay'ın etkileri bu şekildeydi. Aslında retro merkürden dolayı yanlış anlaşılmalar ve iletişim trafiğinin oldukça yoğun ve e, aksak bir şekilde ilerlemesi söz konusu olsa da Dolunaya Neptünün, Plütonun ve Satürnün yapmış olduğu iyice açılarla beraber bu dolunayla, bu dolunaydan sonra çok ciddi ve kalıcı başlangıçlar gerçekleştirebileceğiz. Ee, oldukça güzel bir dolunay olacağını düşünüyorum. Umarım her birimiz bu dolunaydan nasibimizi alırız. Tabi burada vermiş olduğum dereceler oldukça önem arz ediyor. Natal haritanıza göre e, etkiniz ve tesiriniz olacak veya olmayacak, az olacak veya çok olacak. Bunlar kişisel doğum haritanıza göre değişiklik gösterecek. Umarım her birimiz bu dolunaydan olumlu şekilde etkileniyor oluruz. Danışmanlık almak isteyen arkadaşlar bu e, Özellikle bana yazıyorsunuz size nasıl ulaşabilirim diye. Evrenselkadimbilgetgmail.com adresine e-posta da gönderebilirsiniz. Veya instagramdan opikusastroloji hesabımı takip edip dm yoluyla ulaşabilirsiniz bana. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizler açısından faydalı olacağını düşündüğüm içerikler paylaşıyorum. Umarım size rehberlik ediyordur. Bildirimleri açar ve bu videonun altına e, videoyla veya yeni video fikirleriyle ilgili yorumlarınızı paylaşırsanız çok sevinirim. Hoşçakalın.